Kaplarken gök kubbeyi, her yan maşet, her yüz anka. Adamına göre değişir suret, canı pahasına edinir kudret Sureti boşver içindeki mir, yazılır destanlar olurum pil Kanter gözüş sonsuz bir savaş görmek için yetmez zahir Karanlık bizde, hizbe, simsiyah çölde Ete kemiğe gölge, sakın ola korkma benim adım mir Hepi topu sonu bitir, ömür gibi sureti boşver geçmece öfke Etrafım ifrit, anka gibi ki bir. Şerden uzak dur derler fakat çığlıklar çağırır beni bekler Sesler çıkar engeller Solgun renkler içindeki cevher Korkum yok benim artık beklerim Düşmanları teker teker Yıkıldı engeller karşımda yoktur şanslı gücüm gerçektir Ganfer göz gözüş sonsuz bir savaş Sakın ola, korkma Düşer durumdan kalır bir tap Bırakmadın kimseye bir kazanç benim için çalıyordu bu sefer kömür kokar yine sokakta miğfer Reşe salıyordu etrafına hep ankağa şerri yarattı krizler Sert takıyorum yine övülür mitler Şer ile beslen bitmedi denklem kalırım sersem Yürüdüm yolları ben çekin ya suretim onları besler Yanaşır deprem bazen sarsılmaz gerçekler Yatmış pusuya hepimizi bekler Kul bizi beller neyimiz var bak punalım resler Sorgumu karaladım yine yalnızken Cengiz ruhlu figürler cevher Bakışım tok, kuralı yok Kork, kötü bir form oluşuyor, mahvediyor